Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda iki kıtalık yazdığım kısa bir 19 Mayıs şiirini okuyacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlıyorum. 19 Mayıs. 19 Mayıs günü atamız masmavi mavi gözleriyle eritmiş düşmanları. Gençlere etmiş hediye bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele koruyalım vatanı. İzlediğiniz için teşekkürler.